İstediğiniz şekilde Kemalizm dinini yaşayabilirsiniz. Gidin Atatürk'e her geçen gün namaz kılın, Anıt Kapı'da her geçen gün sevdedin, yapışın, öpün, koplayın, ne yaparsanız yapın. Bizim dinimiz bunda özgür bırakıyor size. Gidin, istediğiniz kadar tapın. Ne hakkınız var 259 kişiyi süslü yere mahremlerine girip, evlerine girip, çocuklarını korkutup o insanları? Psikolojilerini, o insanların eşlerinin psikolojilerini Komşularına karşı yanlış bir kişilermiş gibi göstermeye ne hakkınız var? Senin ne hakkın var bu? Senden savcı olsa ne olur? Senden hakim olsa ne olur? Senden ne olursa olsun Sen bu cürmü işledikten sonra Onca insanı bulacaksın, onca insanı yakalayacaksın suçsuz Hiçbirini yakalamayacaksın Hiçbirine suç isnat edemeyeceksin Saçma sapan sorular soracaksın Sonra da diyeceksin ki ben savcıyım Sen savcı değilsin, sen zalimsin işte demokrasi şirk diyor, laikli şirk diyor, bunlara küfür diyor, ee ne diyecekti? E hem Müslüman diyeceksiniz, hem bu laik sistem, hem bu demokrasi sistemi küfürdür diyenleri çağ dışı göstereceksiniz, cahil göstereceksiniz, geri kafalı göstereceksiniz, geri zekalı göstereceksiniz. Yani yaşamaya hakkı yokmuş gibi, böyle toplumun üzerinde yükmüş gibi, böyle hastalıklıymış gibi göstereceksiniz. Asıl hastalıklı olan sizsiniz. Ya bir dakika, 1923'te bu küfür rejiminin tohumu atıldı mı? Atıldı. Bu küfür rejiminin tohumunun ağacı büyüdü mü? Büyüdü. Bugün bu ağaç bu meyveleri veriyor. Bugün bu ağaç bu acı olayları bizlere yaşatıyor. Bu ağacın meyveleri bütün bunlar. Kimse demiyor ama o ağacın meyvelerini insanlar taş atıyor. O ağacın meyvelerini suçluyor insanlar. Kadın satan genel evlerini... Bu sistemin sayesinde serbest yaptığınız sürece bu toplumdan iyilik beklemeyiniz. Bu toplumdan ahlak beklemeyiniz. Sizler 1923'te kurulan sistemle beraber ayaktasınız, varsınız. Bizler ise muahhid olan Adem Aleyhisselam'dan geliyoruz. İbrahim aleyhisselamdan beri varız, Musa aleyhisselamdan beri varız, Yusuf aleyhisselamdan beri varız, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden beri varız. Biz her zaman yeryüzündeydik. Siz ise 1923'te geldiniz. bir anlamda şerati yani dinci kesimin de hareketlendiğini görüyoruz. 2016 yılından bu yana bu bildiriler dağıtılıyor. Aynı, aynı standartta bildiriler, evet. Evet, yani bu bildirilerin dağıtılmasının arkasında bir vakıf olduğu söyleniyor açıklama yaptılar. Onlar da kabul etmediler. Kabul etmediği kadarıyla Furkan, etmedi. Furkan vakfı Furkan adında verelim o bizimle alakası yoktur diye e, kabul et. Et. Gazetelerde Kendiler yer var. aldı. Onlar da açıklama yaptı. Evet. Alpasan Kuytul ve Furkan Vakfı'nın evet. bununla ilgisi yoktur, yoktur dedi. De. Ama 2016 yılından beri İzmir, Çanakkale, Nevşehir, Ankara'da düzenli olarak özellikle kökenli yurttaşların evlerine bu bildiriler bırakılıyor. Şimdi de Mamak. Nedir bize biraz anlatırsanız Şimdi, bunu. Şimdi tabii bildirinin orijinalini orjinal... de getirdik. Yani bu bildiri bize nasıl ulaştı? Tabii Mamak'ta kapısına bildiri bırakılan vatandaşlarımız telefonla bize ulaştıklarında e, biz bildirinin esasını gitti kaldık ve önce kamuoyuyla paylaştık. Yani bu bildiri günle de paylaştım. Ya, kendisiniz... Karşı taraf galiba değil mi? Evet. Bu bildiri. Arkadaşımız, önlü, arkadaşımız. önlü ve arkalı 200'lü bir bildiri. Müslüman olmak neyi gerektirir diye. Bakın böyle diye. başlıyor. Hemen göstereyim. İki sayfalık böyle basit bir basılmış bildiri ama başlığında Müslüman olmak neyi gerektirir diyor. Sonunu da bağlarken bir isim veriyor. Diyor ki bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz bilmem nereden diyor. İsmi zikretmeyeceğim. Hiç gerek yok. Ve bir link veriyor. Buralardan bize ulaşabilirsiniz diyor. Biz baktık ciddi linkler değil. Mesela Facebook adresinden belirttiği şahsı biz bulamadık. Ama bu şahsın kitapları var. Şahıs kendisi midir? Bizzat kendisiyle ilgili kendi iradesiyle mi dağıtılmıştır? Bu bildiri bilmiyoruz ama dikkat çeken şey şu bu bildiride. Bu bildirinin aynısı. Aynı metin 2012'siz 2016 dediniz daha eskisine ulaştınız 2012'nin tam 29 Ekim'inde İstanbul Avcılar'da dağıtır 2013'ün Mart ayında İzmir Çiğli'de dağıtılmış. Yine 2013'te Sivas'ta dağıtılmış. 2016'da da Nevşehir İl Merkezi'nde dağıtılmış. Bildirinin metni aynı. Metin değişmiyor. Çağrı benzer. Ve bildirinin içeriğine baktığımızda hani siz kısmen söylediğiniz zaman mesela şöyle başlıyor. Müslüman olmak neyi gerektirir diyor. Buradan demokrasi de, laiklik de İslam'a tamamen ters olan küfür sistemidir diyor bu bildirim. Ya da başka bir şey diyor. Oy vermek de laikliğe ve demokrasiye bağlı kalacaklarına yemin edecek olan, Allah'ın indirdiği hükümlere hüküm vermeyecek olan kimselere oy verip devletin başına idareci olarak getirdiklerinden dolayı imandan çıkarlar diyor. Oy verenler imandan çıkar diyor. Şimdi şurada bir görüntüde yürüyen biri var. Bu bildirileri dağıtıyor değil mi bu. Evet. Bu bir tek... kişi sokağa çıkma yasağının olduğu gün. Tespit ee... edildi mi? Kim bu? Şöyle, emniyetin hakkını vermek lazım. Emniyet bizim bu sosyal medyada duyurumuzdan sonra, Süleyman Soyluya çağrı yapmamızdan sonra Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı bize aradı. Dedi ki, Sayın Vekilim, bize adres verin. Hangi adreslerde ise tespitleri sağlayalım, kamera görüntülerinden araştıralım. Bu kişiyi tespit etmek için var gücümüzle uğraşacağız denildi. Muhtemelen cumartesi öğleden sonraydı. Evet. Bildirinin dağıtıldığı ama şu ana kadar bu şahsın kim olduğu tespit edilemedi ve yakalanamadı. Bir bilgi gelirse yine paylaşırım. Emniyet ilgileniyor. İlk, ilk kez aktifle yayınlanıyor bu görüntüler arkadaşlar. İlk kez e, bu bu giysi, bu kıyafete sahip biri hangi vakfa ait, hangi tarikatın mensubu bilemiyoruz ama sonuç olarak düzenli olarak Ankara'nın her tarafında yapıyorlar ama özellikle Mamak kentinde, alevi kökenli yurttaşların evinde değil mi? Evet. Doğru, doğru anladım. Mamak'ta hani e, sessel bölge, yani kim nedir tespit edilebilmiş olabilir ama yoğun bir şekilde hani Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı yerde bölgede dağıtılıyor. Ama bunu bilerek seçtiklerini düşünmüyorum. Hani emin olarak ya şunlar Alevidir bunların evine kapısına dağıtayım şeklinde bir tespitle yaptıklarını düşünmüyorum ama şunu düşünüyorum bu iş organize bir iş. Yani bu iş 2012'den beri organize yapılan bir iş. Ve bu işin arkasında kimler var? Bu bildirinin arkasında kimler var? Bugüne kadar tespit edilmiş ve sonuca gidilmiş olsaydı bu şeria çağrısı, bu devlet bu askeri, bu milli eğitimi ee, yargılayan, şeriata çağıran bu bildiri dağıtılamazdı. Şimdi biz de sıkı şekilde bunun sonucunu emniyetle beraber takip ediyoruz. Ne yaptınız diye soruyoruz. Bir kişi bu kadar görüntüye rağmen yarın yargı önüne çıkartılmazsa elbette bunun da teşhirini yapacağız. Ama yargı önüne çıkartılıp da gereği yapılırsa bunu da buradan sizlerle paylaşmayı bir borç bilirim. Ha, deriz ki evet emniyet işini yap ya da takipsiz bırak. Şimdi Furkan Vakfı kendileri de açıklama yapmış. Biz değiliz diyor. Bizimle alakamız yok diyor. Ee, bilemeyiz alakaları var mı yok mu ama siz kullandığınız için linki tıkladığınızda hani aynı başlıkla kendi liderleri de benzer şeyler söylemiş. Ee, ya yani da lider bir olarak video görüntüsü. Buldukları isim bu Fatih Sadri siz vermiyorsunuz adına ama. Şimdi bu adamın bir de kitabı var. Ee, kitabı var. Arkadaşlar getirin evet. o kitabı. Kitap ama yani adam kim? Ee, yani çok enteresan bir şey. Çok organize bir şey. Evet. Sözde değil özde evet. biliyorsunuz bu tartışma konusu olmuştu bu Cumhurbaşkanı için ama bu da Müslüman olmak için diye de bu cümleyi kullanmış sözde özde Eski bir kitap bu. Ve bu metinden alınmış. Bu kitaptan alınmış bu metinler Yani kim bunlar? Kim olduğunu inanın bilmiyoruz. Yani Furkan Vakfı bizimle alakası yok dedi ama kim olduğunu tespit edecek kişi biz çok araştırdık. Emniyettir. Biz adresleri paylaştık. Biz gittik binalardan görüntüler istedik. Kendi iradeleriyle beraber kim olduğunu tespit için bizler de uğraştık. Ama bu işi yapacak kim var? Erk kimin elinde? Emniyetin elinde. Erk iktidarın elinde. Bu işi çıkarmak istiyorlarsa, bu yarayı kaşıyan kimse çıkarmak istiyorsa aynı gün çıkarır. Aynı gün bulur ama dediğimiz gibi ta 2012'nin 29 ekibinden beri aynı metin dağıtılıyor. Hem diyeceksiniz ki din özgürlüğümüz var. Din özgürlüğü sunuyoruz sizlere. İstediğiniz şekilde, dilediğiniz şekilde yaşayabilirsiniz diyeceksiniz. Hem de bir tane abimiz, ben tanımam Bilmem, lakin itikadı itikadımdır, inancı inancımdır. Çünkü Kur'an ve sünnete uyduğu için. Bu vekil denilen şahıs, onun arkasında kimin olduğunu arıyor. Onun arkasında Kur'an var, onun arkasında sünnet var. Onun arkasında Teala'nın ayetleri var. Onları mı yakalayacaksınız, onları mı hapsedeceksiniz? Zaten 1923'te başlattığınız bu küfür rejimini, bu devam ettirdiğiniz bu küfür rejimini yaptığı, astığı, onca alim katlettiğiniz insanlar yetmedi. Ha, bugün de halen aynı şeylere dönmeye çalışıyoruz. Zannediyorsun ki 1923'tesinde bu sözleri bu kadar rahat bir şekilde konuşabiliyorsun. Ey vekil, o devir kapandı pandı, Allah subhanahu ve teala nurunu tamamlamak istediyse siz istediğiniz kadar bıdı bıdı yapın, istediğiniz kadar program yapın, istediğiniz kadar insanları provoke edin, istediğiniz kadar laiklik elden gidiyor diye. Sana sorsak sen de kendini Müslüman olarak adlediyorsun. Bir de gafil, bir de cahil, bir de bilgisiz. Ne yani? Allah subhanahu ve teala Adem aleyhisselamdan Bugüne kadar ve kıyamete kadar ve ebediyen... Allah subhanahu ve Teala hüküm Allah'a aittir demiş ise senin de Rabbin olan Mustafa Kemal Atatürk 1923'te bu rejimi getirmiş diye biz ne yapalım 1923'teki getirilen rejime göre mi konuşalım? Senin Rabbine göre mi konuşalım? Senin ilahına göre mi konuşalım? Senin anayasana göre mi konuşacağız? Siz o borunuzu eskisi gibi öttüremeyeceksiniz. Bu başımızdaki iktidardan dolayı değil. Allah subhanahu ve Teala'nın dinemesinden dolayı. Sizin artık gücünüz yavaş yavaş eriyor. Ve sizin ilahlaştırdığınız, sizin putlaştırdığınız putlar da Rabbimizin izniyle bir gün kırılacağını hep beraber göreceğiz. Hep beraber yerle bir olacağını göreceğiz. Çünkü tarihte hiçbir putperestlik ebediyen kalmamıştır. Ebediyen yaşamamıştır. Ve Allah subhanahu teala'nın biz kitabına iman etmişsek sizin gibi cahil olan, bilgisiz olan, bire bile Allah subhanahu ve teala'nın dinine muhalif olan insanlar kalıcı kalmamıştır. Allah subhanahu teala onları belli bir zamana kadar getirmiş, faydalandırmış, metalandırmış, belli bir zamandan sonra yok etmiştir. Sizler bir tane abinin videosunu alıyorsunuz. Bu abi sanki o binaya girmiş, bomba patlatmış, o binadakilerini taramış gibi bir terörist süsü veriyorsunuz. Yahu siz nasıl insansınız? Sizde hiç mi adalet yok? Sizde hiç mi vicdan yok? Sizler kendi kanunlarınıza, kendi tapındığınız, kendi ilahlaştırdığınız, kendi ibadet ettiğiniz kanunlara dahi sadık değilsiniz. Sizler din özgürlüğünden bahsetmiyor musunuz? Sizler fikir özgürlüğünden bahsetmiyor musunuz? Yani o broşürün içerisinde falanca daireyi şöyle patlatacaksınız, falanca dairedeki kişileri şöyle öldüreceksiniz, falanca kişilere şöyle işkence edeceksiniz mi var? Öyle bir program çeviriyorsun ki sanki o insan o broşürün içerisinde insanlara zarar vermekten bahsediyor. Tam aksine insanları bir konu hakkında uyarmaktadır. Siz bu dünyadan her şeyi ibadet olarak gördüğünüzden dolayı, materyalist bir zihniyete sahip olduğunuzdan dolayı herkes sizin gibi düşünmesini istiyorsunuz, Herkes sizin gibi olaylara bakmasını istiyorsunuz. Kendinizce iki tane baş başa vermişsiniz ki cahil İki bilgisiz, iki kendini bilmez, hatsiz, daş başa vermişsiniz güya yine Müslümanları, yine muvahitleri, yine Allah'ın dinini, Allah'ın kanlarını isteyen insanları geleceğinizi zannettiniz değil mi? Allah sizi öyle bir duruma getiriyor ki sisteminizin yavaş yavaş kan kaybettiğini görebiliyoruz ne zannediyordunuz kıyamete kadar baki mi kalacaktı sizin ilahınızın sistemi? Şimdi ben size soruyorum bu iki tane cahile, bu iki tane kafa kafaya vermiş güya kendilerince o abiyi, o davet eden insanı, o tebliğ eden insanı yermeye çalışan bu iki zavallıya ben şunu soruyorum. Siz kendinize Müslüman diyor musunuz? Eğer kendinize Müslüman diyoryseniz, o zaman Allah'ın kitabına muhalif konuşmayacaksınız. O adam, o şahıs, o abimiz, o Müslüman, o muvahhid Allah Subhanahu ve Teala'nın dilediğini, Allah'ın rızası için bir şeyler yapmaya çalışırken siz tam tersine Allah Subhanahu ve Teala'nın kanunlarına muhalif, sistemine muhalif konuşacaksınız. Siz de ondan sonra da kendinize Müslüman diyeceksiniz. Allah kitabının Nisa 60. ayetinde mahkemelerinden bahseder. Benim kitabımla hükmedeceksiniz der. Eğer Müslüman iseniz benim mahkemelerime gitmeniz gerekli olduğunu söyler. Benim mahkemelerimde muhakeme olup benim kanunlarımı tercih etmeniz gerekli olduğunu söyler. Nisa 60. ayet, Nisa 65. ayet, Nisa 9 ayet bundan bahseder. Size iman ediyor musunuz bu ayetle? Kabul ediyor musunuz? Bugünkü sistemin, bugünkü kanunların, bugünkü mahkemede hükmedilen hükümlerin Allah'ın kitabı olmadığını, onların küfür kanunları olduğunu kabul etmiyor musunuz? Kabul etmiyor iseniz kendinize nasıl Müslüman diyorsunuz? Allah subhanehu ve diyor ki, benim kitabıma iman eden, benim kitabıma inanan insanlar Müslümanlardır. Onları amele geçiren insanlar Müslümanlardır. Allah subhanehu ve diyor, bu abimiz, bu tebliğ eden kişi, rezil etmeye çalıştığınız kişi demiyor. Kim benim indirdiğimle hükmetmez ise diyor Allah subhanehu ve işte onlar kafirlerdir. Devleti benim kitabımla yöneteceksiniz diyor. Maide 44. ait apaçık bir şekilde bundan bahsediyor. Kim diyor Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise işte onlar kafirlerdir diyor. Siz bu ayete iman ediyor musunuz? Eğer bu ayete iman ediyorsanız, bugünkü başımızdaki sisteme bakalım. Bugünkü başımızdaki sistem Allah'ın indirdiğiyle hükmedilen bir durumda mı? Allah'ın kitabıyla mı hükmediyorlar? Allah'ın kitabıyla mı helala haramı yasağı meşruyu belirliyorlar? Allah'ın kitabının üzerine ona muhalif olmayacak şekilde mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyorlar? Yahu sizde hiç mi akılıyor? Sizde hiç mi idrak yok? Yok. Sizde hiç mi anlayış yok? Kendi inandığınızı iddia ettiğiniz dini dahi eleştiren zavallılarsınız. Başka bir şey değil. İşte demokrasi şirk diyor. Layıklı şirk diyor. Bunlara küfür diyor. Yine ne diyecekti? Yani biz... Sırf Allah subhanahu ve teala'nın küfür dediklerini küfür dediğimiz için sizin sisteminizin, sizin zihniyetinizin yanlış olduğu halde siz doğru dediğiniz için, biz doğru demediğimiz için mi yanlışız? Siz nasıl bir varlıksınız ya? Siz nasıl bir canlısınız? Siz gerçek manada yani bir tutup da bir kendinizi bir durum düşünün yahu. Biz neyi eleştiriyoruz? Biz inandığımız kitabı mı eleştiriyoruz? Yoksa biz gerçek manada inkarcı bir topluluk muyuz? İnkarcı kimseler miyiz? Bir öncelikle kimliğinizi, bulunduğunuz durumu adam akıllı, delikanlıca, mertçe, yiğitçe dobra bir şekilde ortaya Koyun. Sonra insanlar sizin ne olduğunuzu görsün. Ondan sonra dinlesinler veya dinlemesinler. Zaten 1923'ten beri hizmet ettiğiniz zihniyet, batı zihniyeti, bu toplumun kültürüyle barışmamak, bu toplumun kültürüne düşmanlık göstermek, bu toplumun inancına saygı duymamak, bu toplumun inancını hazmedememekten ibaret, bu toplumla durmadan bir mücadele içinde olmak, bu toplumda şeriaçim diyenlere irtica damgası vurup içeriye hapsetmek, tamamen zihniyetiniz bu. Tamamen mücadeleniz bu. İnsanlara hayatı dar etmeye çalışmak. Ama Allah subhanahu size gösterecek. Siz bu halde devam ettiğiniz sürece Allah size çok iyi gösterecek. Ve umulur ki Rabbim bu dünyada sizin rezilliğinizi, sizin yıkılışınızı bize gösterir. Yani siz ne istiyorsunuz? Yani hem din özgürlüğü diyecekseniz hem ben Teala'nın Nisa 60. ayetini okuyamayacağım. Diyemeyeceğim ki sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenlere görmüyor musun? Onlar tağuta muhakem olmak istiyorlar. Halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytan ise onları uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Yani ben bu ayet okuyamayacağım. Bak Allah ne diyor? Size de anlatıyoruz. Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? diyor Nisa 60. ayette. Yani ben Müslümanım diyenleri görmüyor musun? Onlar diyor tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Allah, Allah tağuta muhakeme olan ve Müslümanım diyen insanlardan bahsediyor. Devamlı diyor ki halbuki onu reddetmekle olunmuşlardı. Size de anlatıyoruz. Siz de ödenin. Siz de bilin. Belki inanırsınız. Belki iman edersiniz diye anlatıyoruz. Allah kalplerinize hadis miyle muamele etsin. Hidayet etsin. Allah devamlı diyor ki tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu reddetmekle emri olunmuşlar. Biz tağut derken neyi anlıyoruz? Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'la derken neden bahsediyor? Bizi neden sakındırıyor? Neyi reddetmemiz gerektiğini? Aksi halde iman etsek dahi bir faydasının olmadığından neden bahsediyor? Allah subhanahu wa ta sahte ilahlar olarak yani biz la ilahe illallah derken bütün zaten tağutları reddederek sadece Allah'ın ilah olabileceğini yani sadece Allah'ın ibadete hak bir varlık olabileceğinden bahsediyoruz. Allah subhanahu diyor ki, diyor ki sahte olan ilahların adı da tağuttur siz Allah'tan başkalarına ibadet etmeyin eğer böyle bir ibadet ediyorsanız hem Allah'a şirk koşmuş oluyorsunuz hem Allah'tan başka ilah edinmiş oluyorsunuz ve istediğiniz kadar la ilahe illallah dinsiz müşrik bir topluluk müşrik bir kişi oluyorsunuz Allah da Nisa 60. ayette diyor ki özetle onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar halbuki onu reddetmekle emri olmuşlardı. biz tağutun neyini reddedeceğiz biz tağutun neyini reddedeceğiz biz tağuta ibadet etmeyerek onu reddedeceğiz Allah kısa ve öz şunu söylüyor küfür kanunlarıyla hükmeden bir hakime gidip eğer anlaşmazlığınız onun önüne götürüp onun hükmedeceği kanunlarla beraber ondan hakemlik talep ederseniz onun hakemliği altında meselenize çözmek isterseniz siz ister kabul edin ister kabul etmeyin tağutu reddetmemiş Allah'tan başka ilah edinmiş ve Allah'tan başkasına ibadet etmişsiniz demektir. Çünkü ilah ibadet edilen varlıktır. Tağutlar ise sahte ilahlardır. Allah'ın dini bu kadar açık iken sizler tutuyorsunuz bizim bu inancımızı eleştirdiğinizde zannediyorsunuz ki bizim inancımızı eleştiriyorsunuz. Biz mi Maide 44. ayeti haşa indirdik? Biz mi Nisa 60. ayeti haşa indirdik? Biz mi hüküm Allah'a aittir ayetlerini indirdik? Biz mi o hükmünde kimseyi ortak kılmaz? O hükmünde kimseyi ortak kabul etmez ayetini indirdik? Hüküm yalnız Allah'a aittir ayetini biz mi indirdik? Ama sizler bizi eleştirmiyorsunuz. Allah dediği gibi ey Resulüm onlar seni inkar etmiyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ha Sizler bizim bu inancımızı eleştirdiniz, inkar ettiğiniz Böyle bir şey olur mu? Dediğiniz zaman zannediyorsunuz ki bizi eleştiriyorsunuz. Ve zannediyorsunuz ki halen İslam çemberinin içindesiniz. İslam sizin anlayışınızdan münezzehtir. İslam sizin anlayışınızdan da zihniyetinizden de, yaşantınızdan da münezzehtir. Ne Allah subhanahu dini sizin o kirli dillerinizde istediğiniz kadar konuşun, istediğiniz kadar hakaret edin, istediğiniz kadar aşağılamaya çalışın. O kirli dillerinizde ne Allah'ın dini kirlenir ne de istediğiniz kadar eleştirin, istediğiniz kadar terörist yaftası vurmaya çalışın. Müslümanlar muvahhidler, muttakiler, takva sahipleri sizin dilinizde kirlenmez. Biz ölçümüzü Allah subhanahu katı, Allah'ın rızası olarak gözettiğimizden dolayı siz ne derseniz deyin. Siz ne söylerseniz söyleyin. Sizin bu yaptığınız şey rezillikten başka bir şey değil. Utanılacak bir durum. Bizim dinimiz öyle bir din ki sizin dininizden, sizin rejiminizden daha temiz ve daha özgürlükçü. Bizim dinimiz Yahudisine dahi kendi mahkemelerini kurma yetkisi verir. Kendi mahkemelerini kurmasına izin verir. Hristiyana dahi kendi mahkemelerini kurmasına izin verir verir. Bizim rejimimizde Hristiyan'ı da Yahudisi de müşriği de yaşar. Zorla ne Hristiyanın ne Yahudinin ya da ne de müşriklerin çocukları İslam okullarına zorla getirtirilmez Siz şunu diyorsunuz bizim söylediklerimizin dışında bir inanç bir sistem bir şey olamaz. Eğer düşünecekseniz bizim sistemimizden referans alacaksınız. Bizim sistemimizi önce öpüp başınıza koyacaksınız sonra konuşacaksınız. Bizim sistemimize sırt Çevirmeyeceksiniz. Hem kendinize Müslüman olarak adlı edeceksiniz, hem hırsızlığın hükmü el kesmek dediğimiz zaman vahşilik diyeceksiniz. Hem kendinize Müslüman diyeceksiniz, hem bu topraklarda içkinin yasaklanması gerektiğini söyleyen insanlara geri kafalı diyeceksiniz, ilkel diyeceksiniz, yobaz diyeceksiniz. Hem kendinize Müslüman diyeceksiniz,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 Asıl hastalıklı olan sizsiniz. Asıl hastalıklı olan sizin kalpleriniz. Allah'a s.m. dediği gibi gözler kör olmaz, kalpler kör olur. Sizin kalpleriniz o kadar kör ki istediğiniz kadar gözünüz güzel görsün. Sizler hakkı göremediğiniz takdirde hiçbir zaman doğru erişemeyeceksiniz ve bu şekilde saçmalamaya devam edeceksiniz. Daha dün bir parça çocuklara, kendi üvey babası ve kendi öz annesinin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 Gerçekler çok net bir şekilde ortadadır. Bugün sizler insanların kişiliklerini, karakterlerini değiştirecek programlar çıkartmaya izin veren bu sistemi başımıza tutmaya devam ettiğiniz sürece bu sistemin sayesinde pornografi yayınladığınız sürece faizidir, ilişkisidir, komarıdır, kadın satan genel evlerini bu sistemin sayesinde serbest yaptığınız sürece bu toplumdan iyilik beklemeyin siz. Bu toplumdan ahlak beklemeyinsiz. siz. Hem bu toplumu sarhoş etmeye çalışacaksınız. Fabrikalar kuracaksınız sarhoş etmek için. Hem bu toplumu faiz belasını bulaştırıp psikolojilerini bozacaksınız. Hem bu toplumu tefecilerin eline düşertip hayatlarını mahvedeceksiniz. Yıllarca tefeciler için çalıştıracaksınız. Hem bu toplumu kumarbaz yapmaya çalışacaksınız. Hem bu toplumu pornografiler izletip ondan sonra onların insanlara bakış açısını değiştireceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki işte falan yerde şöyle olay oldu, filan yerde böyle olay oldu diyeceksiniz. Siz de nasıl bir insansınız? Sizde hiç mi akıl yok? Sizde hiç mi beyin yok? Ben Allah'a ısmarladığa Musa Aleyhisselam'ın duasıyla tevessül ediyorum ki ey Rabbim İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak etme. İçimizdeki beyinsizler yüzünden, idiotlar yüzünden, mesiller yüzünden bizleri helak etme. Sizler çağdaş, sizler modern olacağız diye batını kuyruğuna takıldınız. Onların peşinden gitmeye devam ediyorsunuz. Hiç onların söylediği sözler doğru mudur, yanlış mıdır, kültürümüze aykırı mıdır, inancımıza aykırı mıdır hiç düşünmüyorsunuz. Bir adam bu memlekete bir hainlik yaptı ve bu hainliği halen devam ettiriyorsunuz. Bir adam bu memlekete bu topluluğu kirletti ve siz bu topluluğu halen temizlemek istemiyorsunuz. Bugün açık ve net şunu konuşmamız gerekli. Müslüman mısınız? Değil misiniz? Eğer Müslüman iseniz Allah subhanahu wa istediği şekilde iman etmekle mükellefsiniz. Allah subhanahu wa küfür dediği kanunlara ne diyeceğiz? Sizin atanız bu rejimi meşru olarak gördü diye Allah subhanahu wa ta'la'yı gücendirelim? Allah'ın rızasını bırakıp da Mustafa Kemal'in rızası için mi koşuşturalım? Sizin yaptığınız şeyi mi yapalım? Ne istiyorsunuz? Hem evimizi basacaksınız, hem gözaltına alacaksınız, hem mahkemelerinizde süründüreceksiniz, hem de diyeceksiniz ki susun konuşmayın. Konuşacağız. Allah subhanahu wa Rabb'in izin verdiği sürece bizleri koruduğu, muhafaza ettiği sürece ve canımız almadığı sürece konuşacağız. Bu memleketten, bu yurttan, bu vatandan Allahu Sübhanu Teala sizin gibilerini temizleyene kadar konuşacağız. Allahu Sübhanu sizin gibilerini yok edene kadar konuşacağız. Sizler 1923'te kurulan sistemle beraber ayaktasınız, varsınız. Bizler ise muahid olan Adem Aleyhisselam'dan beri varız. İbrahim Aleyhisselam'dan beri varız. Musa Aleyhisselam'dan beri varız. Yusuf Aleyhisselam'dan beri varız. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den beri varız. Biz her zaman yeryüzündeydik. Siz ise 1923'te geldiniz. Ve biz Allah subhanahu aleyhi sistemine bağlı kalmaya çalışıyoruz. Onun sistemini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Onun dedikleri olsun istiyoruz. Siz ise şeytanın istedikleri olsun diyorsunuz. Yani biz Allah'ın ordusunda, siz ise şeytanın, iblisin ordusunda olmaya razısınız. Olmak için mücadele ediyorsunuz. Olmaya gönüllüsünüz ve bundan da gurur duyuyorsunuz, onur duyuyorsunuz. Allah subhanahu aleyhi dedi ki, Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hiç önemli değil. Hiç sorun değil. Kendinize vekil olarak insanlara anlatacaksınız. Her türlü Müslümanı eleştirme hakkı kendinizde göreceksiniz. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Bu topraklar birileri tarafından işgal edilmiş. Bu topraklar birileri tarafından 1923'ten beri yozlaştırılmaya çalışılan topraklar. Bu topraklar tertemiz olan topraklar olması gerekliyken siz bu toprakları zihniyetinizle beraber kirlettiniz. Sizin zihniyetiniz o kadar kirli o kadar kirli ki bugünkü toplum ne çekiyorsa sizin zihniyetinizden dolayı çekiyor. Ahlaksızlıksa sizin zihniyetinizden dolayı oluştu. Kirlilikse sizin zihniyetinizden dolayı oluştu. Düzensizlikse sizin zihniyetinizden dolayı oluştu. Siz de sizin rejiminize biat etmiş savcısıdır, hakimidir, yöneticisidir. Kim olursa olsun Allah'tan büyük değilsiniz siz. Siz Allah'tan büyük değilsiniz. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği yoldan gitmeye çalışacağız. Onun bizlere nasihat ettiği şeylere uyacağız. Ve kitabımız hani arkamızda birilerini arıyorsan yani bu vekil Tebliğ eden abinin arkasında birilerini arıyor ya yani. O adamın arkasında Allah subhanahu wa ayetleri var Kitabı var O kitabın arkasında da Allah subhanahu var Onu mu hapsedeceksin? Bir de cahil Onu mu hapsedeceksin? Onu mu hapsedeceksin? Sen bu sözünle ne kadar zelil Ne kadar alçaldığını görmüyor musun? Senin durumuna bir bak Ama insanlara ancak mahkemelere tehdit edersiniz Bana şunu söyledi Mahkemeye hadi verelim Bana bunu söyledi Mahkemeye hadi verelim Sizlerin fikriniz falan yok Sizler despotsunuz Sizler faşistsiniz Her yere ne mutlu Türk'üm diyene dolduracaksınız Sonra da bu toplumda barış bekliyor siz çözümü söyleyen insanların ağzına elinize tıkayacaksınız elinizi kapatacaksınız, mahkemelerde yargılayacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki bu toplumda barış oluşsun. Bu toplumda barış oluşabilmesi için ilk başta Allah'ın razı olduğu kanunlar gelmesi lazım. Sizin kendi kafanızdan uydurdunuz diyeceğim ama demek ki o kafa da sizde yokmuş. Gittiniz ta İsviçre'den, İsviçre'nin gerizekalısından, Almanya'nın geri zekalısından bir anayasa profesörünün yazdığı kanunları aldınız. Sizde hiç akıl yok mu ki siz kendiniz de mi yazamadınız? Yani siz kendi küfürünüzü kendiniz dahi yapmıyorsunuz. Onu bile ithal olarak bu o memlekete getirdiniz sizin kendinize ait dahi küfrünüz yok Sizler İsviçre'deki şeytanlara ibadet ediyorsunuz işte. İtalya'daki, İsviçre'deki, Almanya'daki kimden aldıysanız o hangi şeytanlardan aldıysanız o kanları sizler onlara iman ediyorsunuz. Sizin durumunuz o kadar kötü, o kadar kötü ki halen bu durumu görmek yerine sizler tutmuşsunuz kirli olan insanlar, her temiz olmaya, temizlenmeye, arınmaya çalışan insanları, takva sahibi olmaya çalışan insanları kirliymiş gibi insanlara göstermeye çalışıyor. Sizler o pisliğinizi bizim üzerimize bulaştırarak bizimle kirlendiğimizi ancak söylemeye çalışan iftir ilacılarsınız müftelilersiniz sizler başka bir şey yapamazsınız zaten o ki müslümansınız Hadi bakalım Kur'an'ı koyalım ortaya, sünneti koyalım ortaya da inandığımız dini bir konuşalım bakalım siz bu dinin neresindesiniz? Bu dini konuşmaya başladığınızda bu dinin içinde dahi olmadığınızı bir Budist gibi, bir Hristiyan gibi, bir Yahudi gibi müşrik olduğunuzu kendiniz şahit olacaksınız. Ama biz bunu söylediğimiz zaman efendim insanlara tekfir ediyorlar, efendim insanlara küfür diyorlar, kafir diyorlar e sizler de karşımıza geliyorsunuz diyorsunuz ki Allah'ın kitabıyla hükmedilmesin bu memlekette Mustafa Kemal Atatürk'ün kanunlarıyla, ithal ettiği kanunlarla hükmedesin diyorsunuz. E sizin bu yaptığınız hükmü Allah'tan başkasına vermektir. Allah da diyor ki hüküm Allah'a aittir. Hakim olan, hakim olan Allah'tır. Sizler diyorsunuz ki yok hakim olan, hakim olan Mustafa Kemal Atatürk olsun. Onun kanunlarıyla hükmeden insanlar olsun diyorsunuz. Sizlere müşrik demeyeceğiz de, şirk koşmuyorsunuz demeyeceğiz de, sahutun mahkemelerinde muhakim olan insanlara Allah müşrik dediği halde biz ne diyeceğiz? Ha bu insanlar muhaid olan insanlar mı diyeceğiz? Ha siz şunu söylüyorsunuz. Bırakın Allah'ı bir kenara, bırakın Resul'ünü bir kenara, bırakın İslam'ı bir kenara. Siz bizi dinleyin. Siz bizi Rab edinin. Siz bizim söylediğimiz sözleri Allah'ın sözünün önüne geçirin. Siz bizim istediklerinizi yapın. Allah'ın istediğini, Allah'ın rızasını boş verin. Bu ne diyorsunuz değil mi? Bize diyoruz ki La ilahe illallah. Anlattım başka ilah yok. Biz sizin bu hadsizliğinizi bu hatta aşmanızı, bu tuğay anlaşmanızı kabul etmiyoruz. Eğer gerçekten samimiyseniz, bize din özgürlüğü verdiğinizi düşünüyoryseniz, o zaman hazme diyeceksiniz, hazme diyeceksiniz. Bizim inancımızı hazme Bizler de bu topraklarda büyüyen ve bu topraklarda mücadele etmiş insanların torunlarıyız. Sizin dedenizin kim olduğunu biz bilmiyoruz. Eğer bu topraklarda da mücadele etmişse, ben şuna inanıyorum ki onlar dahi İslam ayakta dursun, bu memleket kafirlerin hakimiyet altına girmesin, kafirlerin ayakları altında inlemesin, onların kanunları bu topraklara gelmesin diye savaşan insanlardır. Sizler dedenize bile hainsiniz. Ben Kemalizmin içerisindeki bu ikiyüzlülüğe, bu münafıklığa karşıyım. Kemalist olabilirsiniz, kendi inancınızı, kendi dininize gidin yaşayın, hiç sorun değil. Allah'ın dini size bu özgürlüğü veriyor Ama siz Allah'ın dinini yaşamaya çalışan insanlara Bu özgürlüğü tanımıyorsunuz Sorun burada Sizler diyorsunuz ki Herkes bizim istediğimiz şekilde inansın Herkes bizim dediğimiz şekilde desin Herkes bizim gördüğümüz yerle görsün Ve baktığımız yerden baksın Her şey bizim istediğimiz şekilde olsun istiyorsunuz Bizim dinimizse bunu istemiyor Bakın size özgürlük sunuyor İstediğiniz şekilde Kemalizm dinini yaşayabilirsiniz Gidin Atatürk'e her geçen gün namaz kılın Anıtkabir'de her geçen gün secde edin Yapışın öpün toplayın ne yaparsanız yapın. Bizim dinimiz bunda özgür bırakıyor size. Gidin istediğiniz kadar tapın. Onu istediğiniz kadar göklere çıkartın. Bakın bu kadar özgürlüğü size sunuyor. Allah'ın dinine geldiğimiz zaman ise yok kardeşim. Onu da Kemalizm gibi, onu da Kemalizmin kurallarına laikliğe Demokrasiye göre yorumlayacağız, ona göre yaşayacaksınız diyorsun. Vallahi size gülüyoruz, başka bir şey yapmıyoruz. Size gülünür, başka bir şey yapılmaz. Bakın 259 kişiyi bir günde operasyon adı altında aldınız. Ben de onların içindeydim. 259 kişiyi, ben o savcıya bunu söylüyorum, o da dinlesin. Eğer bu konulara değindiysek, o savcı da bundan nasibini alacak. Sen savcı olsan ne olur, olmasan ne olur? Sen bu toprakların insanı olsan ve kendine nispet ettiğin, dine samimi, sadık bir kişi olmuş olsan bu zulmü zaten yapmaz. 259 kişiyi alıyorsun gecenin yarısı niçin serbest bırakıyorsun? 259 kişiyi alıyorsun 2 hafta boyunca niçin spor salonunda hastalık olmasına rağmen insanların üzerinde hastalık yayılmasına rağmen niçin insanları orada tutuyorsun? Sen bunca insanı komşusuna niçin rezil ediyorsun? Sen o kadar insanı aldın ne sordun? Bana ne sordun? Bana ne sordun? Bu logonun ne olduğunu sordun? Bana bu logonun ne olduğunu sormak için beni iki hafta boyunca hapsetmem mi gerekliydi? İki hafta boyunca hapsedene kadar kendi amirlerine, kendi polislerine deyip de getirip bir ifade alamaz mıydın? Ben sana bu logonun içeriğinde ne olduğunu anlatayım. Sırf beni bir logodan dolayı mı aldın? Sırf beni bir logodan dolayı mı sorguladın? Senin yaptığın şey zulüm değil de nedir? 259 kişiyi niçin serbest bırakıyorsun? Bir kişiyi bile tutuklamıyorsun. Sen sırf ana haber bültenlerinde malzeme olsun, biz falan falan örgütle mücadele ediyoruz diye hiç örgütle alakası olmayan insanlarla mücadele ediyorsun birilerinin gözüne girmeye çalışıyorsun tabi sana da bir yerlerden emir geldiği konusunda hiç şüphemiz yok siz istediğiniz kadar tuzak kurun Allah da diyor ki ben de tuzak kuruyorum. Allah tuzak kuranlarında da en hayırlısı olduğunu söylüyor. Sizler öyle bir tuzak kuruyor ki ve bu tuzak sizin yaptığınız insanlara zulmetmekle benzeşmeyecek kadar adil bir tuzaktır. Sizler kurduğunuz tuzağa Allah subhanahu wa ta'la'nın kendiniz düşeceksiniz. Ama Allah subhanahu wa şu dünyada herkese bir imtihanla imtihan ettiği gibi bizi de deniyor, bizi de sınıyor. Siz de o şeytana hizmet edenlerdensiniz, başka bir şey değilsiniz. Bunda hiç şüphemiz yok. Aksi halde bir Müslümanım diyen bir insan Yahu kardeşim benim evimi senin gönderdiğin sana kul olmuş insanlar evime basıyorlar ve benim mahremime kadar giriyorlar. Ne hakkınız var sizin buna? Ne hakkınız var 259 kişiyi suçsuz yere mahremlerine girip evlerine girip çocuklarını korkutup o insanları? psikolojilerini, o insanların eşlerinin psikolojilerini komşularına karşı yanlış bir kişilermiş gibi göstermeye ne hakkınız var? Senin ne hakkın var buna? Ha sen koltuğuna güveniyorsun. Sen koltuğuna güveniyorsun. O koltuğunu sana sunan insanlara güveniyorsun değil mi? Sen savcılığına güveniyorsun. Sen bulunduğun makama güveniyorsun. O makamla yüksek olduğunu düşünüyorsun. Bana göre bu toplumda en cahil olan bir insan dahi senin bulunduğun durumdan daha iyi durumdadır ki o insan Allah سبحانه katında senin yaptığın günümü yapmayarak Allah سبحانه'nun gazabının üzerine çekmemiştir çünkü tabii ki uğraşacaksınız, tabii ki mücadele edeceksiniz, tabii ki elinizden gelen ardınıza koymayacaksınız ama biz de Allah سبحانه'nin peygamberine dediği ayetleri sizlere okuyarak diyoruz ki siz de bekleyin.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 bu gittiğin yoldan tövbe etsen dahi bizden helallık istemediğin sürece Allah subhanahu ta'nın senden hakkımı isteyeceğim sen benimle beraber nice insanı eğer hayatında böylesi meselelere, böylesi anılara, böylesi durumlara getirdiysen ve saçma sapan o 15 günü bizlere eziyet olarak çektirdiyseniz pislik yataklarda yatırdıyseniz bizlerin namaz kıldığı yerlere polislerin ayakkabılarıyla girdiyse bizlerin namaz kılmasını gördüğü halde o namaz kıldığımız yerlere postallarıyla ayak bastılar ise ve bunlara senin gibi insan sebebiyet verdiyse... Ben sana hakkımı helal etmeyeceğim. Senden Allahu Teala katında Müslüman olsan dahi, Müslüman olsan dahi senden bu hakkımı Allahu Teala'dan almak için seni Allah'ın huzurunda dava edeceğim. Allahu dava edeceğim. Senin o birilerinin uydurduğu o kanunlar var ya, o kanunlar gibi olmayacak Allahu kanunları. Allahu Teala El Allah hak ile batılı ayırt edeceği gün o zaman gerçek manada göreceksin. Bakalım senin kanunların mı tabi olduğun kanunlar mı daha kuvvetli yoksa Allahu Teala'nın koyduğu kanunlar mı? daha kuvvetli. Bizden Allah'a şunu diyoruz. Rabbim ayaklarımızı sabit kıl ve bizleri geri çevirme. Bizleri sizin gibi zalimlerden eylemesin. Bizleri bu toplumdaki böyle hakkı görüp yüz çevirenlerden eylemesin. Zulmü görüp zalimlik değil diyenlerden eylemesin. Zulmü görüp peşinden gidenler, desteklenenlerden eylemesin. Bizleri zalimlerden eylemesin diyoruz. Ve biz korkuyoruz ki bu toplumdaki sizin gibi zalim, sizin gibi adaletsiz insanlar gibi olalım. Allah subhanakale bizleri sizlerden uzaklaştırsın. Bizleri sizlerin şerrinden muhafaza etsin, korusun. Hem demokrasi diyeceksiniz, broşür dağıtan bir insanı alacaksınız. Sanki suç işlemiş gibi. Bunun arkasında da bir de Ankara Emniyet Müdür Yardımcısını peşine bir de takacaksınız. Yani arkadaş bir dakika durun. Bu Ankara Emniyeti müdür yardımcısı istemiyor demiyor mu ki kardeşim? Bu adamın suçu ne? Bana onu söyle ey vekil. Bu adamın suçu ne? Bu adam kendi inancını anlatıyor mu? Anlatıyor. Bu adam kendi fikirlerini anlatıyor mu? Anlatıyor. İnsanları öldürüyor mu? İnsanları katlediyor mu? Katletmiyor. Sen demokrasi demiyor musun ey vekil? Sen naiklik demiyor musun ey vekil? O zaman bu adam kendi inandığı şeriat dahi olsa Allah'ın kanları da olsa diretecektir. Bu şekilde yönetilmek istediğini söyleyecektir. Demokrasi yok mu kardeşim? Sen demokrasinin var olduğunu söylemiyor musun? Bu nasıl bir demokrasi ki? Kendi demokrasi sınırları içerisinde konuşacaksın ama sakın hava komünizm, sosyalizm diyebilirsin ama sakın hava Allah'ın dini diyemezsin. Ateisti, komünisti dernek kuracak, deisti dernek kuracak bu topraklarda lezbiyeni, geyi, biseksüeli, transeksüeli olur yürüyüşü yapacak ama bir tane Müslüman, bir tane muva Allah'ın kanunları olması gerekli. Ey millet uyanın. Sizi uyutuyorlar. Bu sistemle beraber sizi yozlaştırıyorlar. Dediği zaman bu sana göre suç olacak. Öyle mi? Ey vekil. Ey zavallı. Sen nasıl bir varlıksın, ne taraftan bakıyorsun bilmiyorum. Seni vekil eden insanlara da Allah subhanehu ve teala versin, Allah subhanehu ve teala feraset versin. Yani seni bile bile vekil eden insanlara Allah subhanehu ve teala o kabustan uyandırsın. Başka bir şey demeyeceğim. Ha belki benimle uğraşırsın, ha belki beni şu an hedef tahtasına alırsın, farklı yerlerde benimle mücadele etmeye çalışırsın. Belki farklı farklı şeyler yapmaya çalışırsın. Ama biraz da delikanlı olun ya. İnsanları mahkemeye verip, insanlara falanca hakime gidip, dava edip de orada olmamazlık nedir ya? Orada olmamazlık nedir ya? Ya o kiminle karşılaşmak istiyorsensiz o zaman onun karşısına geç de işte konuş bakalım. Hakim de sizden, sistem de sizden, kanunlar da sizden. Biz tek başımız Allahu Sübhanu ve Teala'nın kanunlarına bağlı. Allahu Sübhanu ve Teala'nın dinine bağlı olarak konuşuyoruz. Yine de ödünüz kopuyor. Yine de rezil oluyorsunuz karşımızda. Biliyorsunuz yine de sesiniz kesiliyor, konuşamıyorsunuz. Ya sizlerin durumu gerçekten acınasa bir durum ya. Sübhanallah. Bir defa sen kimi suçluyorsun? Yahut bugün Türkiye'nin neredeyse yarısı, belki yarısından çoğu şeriat sempatisi taşıyan insanlarla dolu ya. Sen resmen şeytanı arkana alıp Allah Sübhanu ve Teala'nın kanunlarına karşı, Allah'ın dinine karşı mücadele edeceksin sonra da muzaffer olacağını zannedeceksin. çevremizi uyandırmaya çalışalım bazı çakal bazı yarasalar bazı uyanıklar bu toplumu kendi inançlarına çekmeye çalışırken bizler öyle öküzün trene baktığı gibi bakamayız bizler öyle uyuşuk bir şekilde gezip dolaşamayız bizler Müslümanız diyor isek o halde orada bir o bedende bir, bir olay var demektir bizim tarihimiz bizim peygamberlerimiz Hepsi mücadeleci olan insanlardı. Hepsi mücadele ederek hayatlarını sonlandırdı. Bir tane peygamber veyahut salih olan kimseler bilmeyiz ki böyle yesin, içsin, yatsın, uyusun, böyle keyif içinde gezip dolaşsın da ölsün. Biz böyle bir kişiyi, böyle bir peygamberi bilmiyoruz. Bizim için örneklerden en önde gelenleri peygamberlerdir ve peygamberimizdir. Bu yüzden hayatlarına bakıp ona göre yaşamaya çalışalım.